Merhaba arkadaşlar, bilenler vardır, benim ikizler 5 yaşına geliyor. Onlara veri yapıları algoritmalarla ilgili oyunlar tasarlamaya çalışıyorum. Bunları bir YouTube listesinde de paylaşmaya çalışacağım. Bu konuda pek bir oyun bulamadım aslında doğrudan veri yapıları algoritmalarla ilgili. Olabildiğince o yüzden kendim yazmaya çalışıyorum. Şimdi ilk oyunumuz Prims algoritmasıyla ilgili. Ee, biz buna kulaktan kulağa dedik. Ee, i̇smi eşim buldum. Bu oyunda aslında Prims algoritmasının çalışmasını anlıyor çocuk. Önce Prims'e bakalım. Şadi Hoca'nın notu var. Güzel. Şimdi bu e, algoritmaların bazıları minimum yol e, bulma algoritmaları. Yani diyelim ki siz Ankara'dan Samsun'a gideceksiniz ve size yolları çiziyor ya harita. Aslında nasıl bir mekanizma ile o yolları buluyor? Aslında burada belli taramalar kullanıyor. E, veya başka bir şey de düşünebilirsiniz. Yani Direkt primsi için değil ama mesela diyelim ki markete girdiniz ve alacağınız 15 tane ürün var. Bu 15 tane ürüne hangi sırayla giderseniz e, mesela daha az adım atarsınız. Bu da bir minimum yol problemi. Prim's'te başlayacağız. Şimdi Prims'i okuyayım ben. Bir asgari tarama ağacı. E, hoca buna kendi ismini vermişti bildiğim kadarıyla. Türkçeleştirmiş yani. Algoritması olan prim algoritması işaretlenmiş olduğu komşulara en yakın düğümü bünyesine katarak ilerler. Bakın burada katarak ilerleme olayı var. O yüzden biz oyunu biraz ona göre kurguladık. E, buna göre aşağıdaki grafiğin asgari tarama ağacını çıkaralım. Hı. Şimdi burada bir tane başlangıç noktası seçiyorsunuz. Örneğin burada Z'yi seçtik diyelim. Tamam mı? Z kimlerle ilişkili? Y ve T ile. Peki ne kadar mesafe var? Y'ye 5 birim uzakta, T'ye 10 birim uzakta. O zaman hangi yoldan gideceğiz? Şu yoldan. Z yanına Y'yi katıyor. Bakın yanına Y'yi katıyor. Daha sonra ikisi üzerinden bakmaya başlıyoruz. Şimdi ben bunu şurada kendim anlatayım. Şimdi Z'den başladık tamam mı? Z'den başladık. 5 ve 10 var. 2 ihtimal var. Şu an oyunu anlatmıyorum. Şu an algoritma çalışmasını anlatıyorum. Sonra oyuna geçeceğiz daha rahat anlaşılacak. Buraya geldik. Artık Z yanına Y'yi kattı. Şimdi ikisinin gözünden bakıyoruz. Nereler var? Mesela buradan T'ye gidebiliriz. 11'im. Buradan T'ye gidebiliriz. 5'im. Buradan V'ye gidebiliriz. 4 birim. Buradan X'e gidebiliriz. 3 birim. En kısa hangisi X? X'i de yanımıza aldık. Ardından 3'ünün gözünden bakıyoruz. Şuradan V'ye gidebiliriz. 1 Bir birim. en az, En düşük bu. Aldık. Sonra devam edelim. Nereye gidebiliriz? Dördünden bakıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4 noktanın gözünden. Gitmediğimiz şu 4 tane nokta var. Bunlara ulaşmak için en kısa görünen yol V'den W'ye gidebiliriz. Bir birim. Ardından W'den U'ya gidebiliriz. Bir birim. Yine gördüğüm en kısa yol. U'dan S'ye gidebiliriz. 2 birim. Ve U'dan T'ye gidebiliriz. 3 birim. İşte tarama ağacımızı çıkarttık. Şimdi çizelim. Bakın neymiş bu? Aslında tarama ağacımız şurası, şurası, şurası, şurası, şurası, şurası, şurası. Bütün noktalara gittik mi? Gittik. Hangi yolları kullanmadık? Aslında problem buydu. Bunu bulabilmekti mesele. Şu 10'u, 5'i, 4'ü, 2'yi, 4'ü, 3'ü, 8'i kullanmadık. Bu şekilde çıktı. Peki biz bunu nasıl oyunlaştırıyoruz? Şimdi buraya çizmeye çalıştım. Bir orman düşünüyoruz. Ve ormanda ee, diyelim ki bir avcı ormana geliyor. Ve hayvanlar birbirlerine haber verip kaçacaklar. Başka bir senaryo da kurabilirsiniz. Hani avcıda şiddet var falan derseniz başka bir şey de düşünebilirsiniz. Şimdi ormandaki hayvanları soruyoruz. Diyoruz ki en sevdiğin hayvanlar hangileri? O da söylüyor. Çocuk. Mesela şöyle. Direkt buna benzer yapacağım. Şurası. Şurası. Kendimi çekeyim. Aslında bu kutuları aynı büyüklükte gibi de düşünebilirsiniz. Çok da önemli değil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi görürüz ki. Kaldı. Bir saniye. Diyoruz ki mesela bu hayvan hangisi olsun? Mesela ilk kim görsün? Zürafa görsün. Zürafadan başlayalım. Bu online paint bu arada. Yani kullanmak için aldım ama sorun çıkarabilir mi bilmiyorum. Bir gün şey diyeceğim çıkartmaması için. Çıkartırsa şöyle yapalım. Hiç bozmayalım. Tamam bir saniye. Tam adapte edememişler galiba. Şimdi de. Bir saniye. Bundan dolayı mı bakıyorum da paneli göremedim. Hemen bakalım. Alır açtık. Birazcık daha. Duraklatayım sunu. Giddiğim hemen düzeldi. Zürafa. Şuraya fil yazalım. Şuraya. Plan yazalım. Herkes birbirine haber verecek. Yani Kağıda bunu çizdiriyorsunuz. Siz sen olabildiğince ona sorarak. İnek. Ve... Kurt diye. Şimdi kurt bazen kötü şey yapılıyordu masallarda bizimkinde iyi. Şimdi burada bu hayvanların arasında ne kadar mesafe olduğunu bilmiyorum. Çizgiler çizerim aralarına. ten var tamam Bir de buralara sayıları koyalım yine aynı hat verdi Aslında az önce böyle zaten. Hmm, şurada koyayım. Şu arada 5 olsun ama bunun rengi farklı olsun karışmasın. 5 3 Her rakamları değiştirebilirsiniz bu arada. E bir... Yemek uygulamaları araştır takılıyor. Hı. üstüne gelince çizginin. Bu bizim Paint'de baya önce 2000'li yıllarda en çok sinir olduğumuz şeydi. Üstüne gelince hemen. Ve sincapla inek arasında da bağlantı var. Shift'e koyunca normalde düz yapması lazım ama online önce görmüyor herhalde. 1 İki. Buraya da yazacağız. On. I -ı. Beş. Dört. Sekiz. Şu çizgi düz gibi düşünelim. Şimdi düzeltirim. Üç. Ve tavuk arasında da bir bağlantımız var. O da 4. şey unuttun mu diye kontrol ediyorum. Şuraları düzeltelim. Buraya geliyorum. Şimdi başlangıç noktanızı siz seçebilirsiniz. Ee, ona göre bir tarama ağacı çıkacaktır. Biz başlangıç noktamızı zürafa seçiyoruz. Yani şunu anlatıyoruz. Ormana bir avcı gelmiş ve boynu çok uzun olduğu için hikayeleştiriyorum. Zürafa görmüş. Ama zürafanın çok bağırmadan en sessiz şekilde etrafındaki hayvanlara bunu söylemesi lazım. Zürafa öncelikle fil ve horozu gör, fil, fil ve horozu seslenebileceğini görmüş ve hangisine bağırması lazım file 5 adım uzakta horoza 10 adım uzakta. Daha yakın olduğu için file bağırmış. Artık fil de avcının geldiğini biliyor. Peki Demişler ki başka kime haber verebiliriz? Fil demiş ki kaplan bana 3 adım uzakta. Kurt 4 adım uzakta. Horoz 5 adım uzakta. Zürafa zürafaya da horoz 10 adım uzakta. Herkes bir kişiye seslenebiliyor. Şimdi başlangıçta. E, burada fil kime sesleniyor? Kaplan'a sesleniyor. Ve artık kaplan da durumu biliyor. E, ve kaplan kime seslenebilir diye bakıyor. Aynı zamanda diğerleri de bakıyor. Yani buradaki e, hepsi sürekli bakıyorlar. Bunun farkı şu. Eğer mesela... Kapl sadece kaplana geçtik ya sadece kaplandan bakmıyoruz. Prim algoritmasının en önemli özelliği o. Eğer öyle olmasaydı biz bu örneği vermezdik. Markette bir alışveriş yapıyor derdik. Yani gittim sütü aldım sütü en yakın ne muz muza en yakın yerine yani peynir. Sürekli konumum değişirdi tek bir konumum olurdu. Ama burada sürekli genişlediği için tarama ağacı diyor tarıyoruz. O yüzden bağırmayı kullanıyoruz ki herkes kendi yerinde duruyor ama etrafındakilere sesleniyor. Kaplan diyor ki kurt bana bir adım uzakta. Kurta ben sesleneyim diyor. Kaplan kurta sesleniyor. Artık kurt da dahil oldu. Kaldı horoz, tavuk, inek, sincap. Bakıyorlar kaplan sincaba da seslenebilirim diyor. Kurt da diyor seslenebilirim. Kurt sincaba daha yakın. Ona da sesleniyor. Ben şöyle bir şey dedim onu yanlış kullandım. Herkes bir kişiye seslenmek zorunda değil de her adımda bir tane çiziyoruz yani. Çünkü iki kişi aynı anda bağırdığında sesler birbirine karışıyor gibi düşünün. Kurt da sincaba bağırdı. Avcı geliyor dedi. Sincap da dedi ki inek bana çok yakın. Ben de ineğe bağırayım. İneği de bağırdı. Kaldı. Kim kaldı? Tavukla horoz kaldı. Şimdi tavukla horoza kim bağıracak? Zürafa dedi ki horoz bana çok uzak. 10 adım uzağında. 10 metre de diyebilirsiniz. Fil 5 dedi. Burada... Ee, horoza en yakın kim olabilir diye baktılar. Tavuk e, Bir de horoza tavuk var. Aslında tavuğa inek çok yakın. 2 metre var. Hemen bunu da aldı. Dedi ki seni de alalım. Daha sonra da horoza baktıklarında tavuk dedi ki bana 4 metre uzakta. İnek dedi bana 3 metre uzakta. Do e, ve başka kime var horozun balansı. Fil 5 metre zürafa 10 metre. En çok kime yakın? İneğe. horozu da inek bağırdı. Ve bu şekilde avcının geldiğini biz bütün hayvanlara söylemiş olduk. Peki bu konuda kim kimle konuşmadı? Zürafa fille konuştu, fil kaplanla konuştu yani bağırdı. Kaplan kurtla, kurt sincapla, sincap inekle, inek horozla, inek aynı zamanda tavukla. Konuştu. Bu şekilde çözmüş olduk problemimizi. rafa horoza bağırmadı, fil horoza bağırmadı, fil kurta bağırmadı. Şu yolların hiçbirini kullanmadık. Burada hata yaptığımızı anlamanın bir yolu da şu. Eğer bu şekilde bir kendi içinde dönen bir şey varsa hata yapmışızdır. Niye? Mesela şunu da kullandık diyelim sonuçta. Bu saçma olur çünkü sen zaten... Kaplan mesela örneğin kaplan kurt'a bağırınca kurt sincaba bağırıyor. Bir daha kaplanın sincaba bağırmasına gerek yok. Bunu da algoritmada şöyle anlatıyoruz. Çevrimler olmayacak. Yani böyle kendi içinde dönen bir şey olmayacak. Onun sebebi de bu. Zaten bir şekilde o yolu gidiyorsan ikinci alternatif bir yol çizmemen lazım. Yani e, burada da bunu hayvanlar üzerinden görüyoruz. Bunu kağıda kağıt kalemle yazabileceğiniz bir oyun, prim, prim algoritması, şey de diyebiliriz. Algoritması nerelerde kullanılır? Hemen. A, Ümit'in yazısı var. Bakalım. Ümit de benim Daha 12 yıldır tanıdığım bir arkadaşım. Örnekleri vermiş. bakalım. Onları atlıyoruz. Tamam. Elde de olabilir. Aslında aslında bunu oynayan herkes prim algoritmasının nasıl çalıştığını anlıyor. Dijkstra tarafından oluş. bu Dijkstra algoritması da ayrı algoritma. Ona da oyun yazarız. demir yolu mühendisliğinde kullanılıyormuş. Bakın mesela Çeşitli kullanım alanları var. En küçük örten ağacı bulma algoritmasıdır diyor. Açgözlü yaklaşımla tasarlanmıştır. Açgözlü yaklaşım dediği ise şey işte orada Bütün her şeye bakıyor. Açgözlü yaklaşımı şöyle anlatıyorlar. Mesela diyelim ki elinizde işte paralar var. 1 lira, 5 lira, 10 lira, 20 lira. Diyorum ki bana e, 105 lira ver. Sen de hemen en büyük paradan başlıyorsun. 20'den kaç tane koyayım? 5 tane koyayım. Üstüne 10'dan oluyor mu? Olmuyor. E, koyarsam geçiyor. 110 lira oluyor. Bir tane de 5 koydum. 105 lira. En büyükten başlayıp hızlı bir şekilde tarıyorsun. Onu açgözlü algoritma biraz o. Yani burada anlatmak kolay değil ama. Bu şekilde iletişim ağlarında kullanılıyor. Yani çünkü paketlerin de yol bulması gerekiyor ya, bilgisayar paketlerinin vesaire ama sanırım bu şekilde oyunumuzu yapmış olduk geri bildirimlerinizi bekliyorum hani hoşuna gidecek mi çocuklarım bizimkiler beğendim farklı şekillerde de yani mesela buradaki hayvan yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz ama esas olan şey şu oyunu tasarlarken dahil olacaklar sürece. Yani sınıftaki arkadaşları da olabilir ama hepsi bir yer, sürekli bir noktaya bakmayacak. O her içine kattığı noktayı da göz önüne alarak daha geniş bir açıdan bakması lazım.